Değer vermeliyim insanlara Niye önemsemeliyim seni söyle bana insanların faydasını görmedim daha istisnalar var ama suistimalde bol ya Nasıl yapabiliyorsun bu kadar şey Başlamaya böceriyorum çünkü ben Yer altındaki yaşama alır. Affetmek çok zor cidden Tüm geleceğini mahvetmişken Sağdan soldan aldık cidden Çoluşça yine de bir haz olamam Süt atabilir miyim tüm her şeyi Kaçıp kurtulabilir miyim bu gerçek mi? Yer altındaki yaşamalı düş düş